Sevgi'nin annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle profiterol tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı su, 75 gram margarin, 1 su bardağı un, 3 yumurta. Kreması için 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, Yarım yemek kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı tereyağı Üzeri için Çikolatalı sos 2,5 su bardağı süt Bir tencerenin içine önce suyu koyuyoruz Daha sonra margarini ekleyip kaynatıyoruz ve margarin kaynadıktan sonra unumuzu döküyoruz ve toparlanıncaya kadar karıştırıyoruz. Hamurumuz toparlandıktan sonra 15 dakika dinlenmeye alıyoruz. Kreması için bir tencereye Un, nişasta, şeker ve sütü ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıp fukurdayıncaya kadar pişiriyoruz. bir tencerenin içine önce çikolatalı sosu döküyoruz, ardından sütü ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıyoruz ve pişene kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Dinlendirmiş olduğumuz hamura 3 yumurtayı teker teker yediriyoruz. Yumurtaları hamura teker teker yedirmeniz çok önemli. Profiterol yapmanın püf noktalarından birisidir. Bu aşamayı benim anlattığım şekilde yapmazsanız profiterol hamurunuz güzel kabarmaz. O yüzden yumurtalarınızı teker teker kırıp teker teker yedirmeniz hamura çok önemli. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye hamurlarımızı ceviz büyüklüğünde döküyoruz. Dilerseniz sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım şekilde tatlı kaşıklarıyla şekil verebilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde hazırladığımız hamurlarımızı 180 derecede 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Pişen hamurumuzun sönmemesi için fırından hemen çıkarmıyoruz. Biraz fırında bekletiyoruz. 30 dakika kadar bekletelim. Eğer bu işlemi sabırsızlık yapıp uygulamazsanız hamurlarınız güzel olmaz. Bu işlemi o yüzden uygulayın mutlaka fırını kapattıktan sonra bir 30 dakika bekletin. Çıkarttıktan sonra hamurlarımızı kesip arasına kremayla dolduruyoruz. Bütün hamurlarımıza aynı işlemi uyguluyoruz.